Çocuklar daha doğrusu günün neredeyse bir okulda geçiriyorlar. Evet. Ee, öğretmenle olan ilişkileri de aslında çok önemli değil mi? Yani evet, siz son olarak ki. şimdi e, öğretmenlere veya ailelere neler söylemek istersiniz? Tabii ki şöyle düşünelim. Çocuklar eğer daha önce anas okulu seviyesini yaşamamışlar ve direkt okula başlamışlarsa burada aileden kopma ile ilgili zaten büyük kaygılar yaşanıyor. Bunun hem okul hem de edediğin tarafından biraz yumuşak kalması, çocuğun hayata daha düzgün başlamasına, okulu sevmesine sebep olur ki bu da öğretmenlere de çok büyük görevler düşüyor. İlk günden çocuklara çok yüklenmemek lazım. Her çocuğun yaş seviyesi farklıdır. Kimisi beş buçukta başlar, kimisi 6'da, kimisi 7'de başlar. Her öğrencinin öğrenme gücü farklıdır. Her öğrencinin geldiği aile seviyesi farklıdır. Ona göre biraz Selam selam selam